Selam yay ve oğlak arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yaylar sevgili oğlaklar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Efendim yeni yılınızı kutluyorum sizlerin sağlıklı sıhhatli huzurlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte şöyle hayırlısıyla 2020 yılını aşmanız dileğiyle diyorum sevgili arkadaşlarıma Şimdi sizler için doğal taşlarımla sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımın yıllık 2020 yılında Tabii ki kişi özel değildir. Burcunuzu özel örneğin tabii ki önce yay arkadaşımdan başlayacağım. Yay arkadaşlarımın yay burcunun kaderinde en çok ne yoğunlukta olacak? Azınlık ne çoğunluk ne? Ve bununla beraber Tarot'um da sizlere mesaj verecek. O doğrultuda hareket ettiğinizde sevgili arkadaşlarım inşallah sizler de mutluluğa doğru gideceksiniz. Bakayım kaderinizde en çok şöyle bakalım mı doğal taşlarımla aynen doğru çıkıyor canlar hadi bakalım yay arkadaşlarımdan başlıyorum çünkü sıralamada onlar var sadece tek bir avuç bakalım neymiş kaderinizdeki ağırlık veya azınlık şöyle bir bakalım önce iki yüzlüleri alalım şöyle bir kenara gözüme önce onlar çarptı sevgili yaylar ateşlerden yaylarım benim benim de ay burcum bir yerde benim için de geçerli diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hmm, alım da var fena değil. Şöyle yapalım. Doğal taşlarımız sevgili arkadaşlar. Aynen inanın doğru çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Hmm, şöyle evlilikleri de toparlayalım. Umutlar da yerinde güzel Merkez temiz çıktı o da güzel Biraz rahatsızlıklarınız var Sağlık açısından Evet sevgili yay arkadaşlarım 2020 yılının genelinde Sizlerin hayatınızda ağırlıkta olacak Maddeler buyurun Önce şuradan başlayalım Sevgili arkadaşlarım Evet umutlar var sizde Hayaller var Güzel çok güzel hayalleriniz var Pembe hayaller düşler Biraz azınlıkta ama bir şekilde hayal kurmaya devam edeceksiniz. 2020 yılı içinde hayalinizle ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere sırayla mesajlar verilecek. Tamam, hmm, sağlık biraz dörtlü geldi. Evet, rahatsızlık var. Üzmek gibi olmasın da sevgili arkadaşlarım biraz sağlığımıza dikkat edelim. Bazı yerlerden bazı rahatsızlıklar veya geçmişten bildiğiniz bu günlere gelen rahatsızlıklarınız Olabilir bununla alakalı da yine tarotum size gereken mesajı verecektir biraz sağlık sorunları çok fazla değil ama var yani çünkü 4 tane geldi 3'ün üstü 3 taşın üstü rahatsızlığı bizde gösteriyor sevgili arkadaşlarım evliliklerde de biraz sorunlar var iki yüzlüleriniz de çok fazla geldi gelelim sizin alım işlerinize alım neymiş sevgili arkadaşlarım alım gayrimenkul gayrimenkul alımları ev araba gibi dükkan gibi veya miras alacağınız var. Bununla alakalı mücadeleleriniz, savaşlarınız olabilir ki görülüyor da zaten burada. Sevgili arkadaşlar o da dörtlü geldi. Yeşilin yanı sıra siyah karanlık taşlar var. Yani sıkıntı. Mutlaka dört dörtlük yaşantı yok. Karşınızdaki miras mahkemesi, yaşadığınız yakınlarınız, akrabalarınız vesaire sizlerin hakkınızı almanızı, istemeyebilirler, sıkıntı yaratabilirler işte onların sıkıntıları veya kredi de ev aldınız alacaksınız 2020 yılında biraz onun sıkıntıları her tür her tür alımlarda birazcık böyle %40 civarı sevgili yay arkadaşlarımın hayatlarında sıkıntı görülüyor ama onun dışında %40. 65-70 civarı hakikaten iyi pürüzsüz yani istediğinizi elde edeceksiniz küçük çaplı da olsa bir artı bir de olsa çünkü taşlarım küçüklü büyüklü sevgili arkadaşlarım bir şekilde bir şeyler sahibi olacaksınız alımlar çoğunlukta sizde ikiyüzlüler yalancılar içinizi karartacak sizi mutsuzluğa itecek ve hatta iyi olmanızı istemeyen tipler baya bir yoğunlukta sevgili arkadaşlar tam 8 tane geldi aman Allah'ım bunlara karşı da dikkatli olalım onun da size mesajını tarotum verecek ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uyarı verecek merak etmeyin gelelim aşk hayatınıza evlilikler hmm, evet %30'u 35 civarı hatta sıkıntı görülüyor çünkü taşlarımın bazı yerlerinde lekeli olanlar geldiği sevgili yay arkadaşlarım sevgililerinize illaki evlilik demiyorum sevgililerinizle sıkıntılar baş gösterebilir 2020'nin 12 aylık süreçte eşlerinizle sıkıntılar baş gösterebilir mutlaka olacaktır bunlara karşı tarotum yine sizlere yol gösterecek hiç merak etmeyin gelelim merkezinize evlisiniz yalnızsınız pilotoniksiniz bekarsınız efendim hiç fark etmiyor anne baba kardeş eş çocuk hiç fark etmiyor en azından aile içinde merkezinizde sıkıntılar çıkmadı. Yani çok fazla günlük sıkıntılarınız olmayacak. Bakın siyah taş gelmedi. Merkez temiz. Tamam şimdi bununla alakalı tarotum sizlere ne önerecek? Önce hastalık taşından bir başlayalım. Çünkü 4 tane geldi. Sevgili yaylarım demek ki ben de rahatsızım değil mi? Çünkü sizler benim ay burcumsunuz sevgili arkadaşlar. Biraz da sağlığımıza şu kış mevsiminde dikkat etmek lazım. Dikkatli olmalıyız. Akışta olmalıyız. Evet değil mi? Hadi bakalım. Sağlık için ne öneriyor? Ben de içinde dahil. Karar al diyor. Bir anda karar al. Kalp rahatsızlığın olabilir diyor. Sinirin, öfken olabilir. Üzüntülerin, sıkıntıların olabilir. Veya sadece kalp demeyelim de. Farklı yerlerden rahatsızlıkların olabilir. Bununla alakalı veya ameliyat olman gerekiyor da birkaç yıldır olmadın erteledin. Bununla alakalı karar al. Aldığın karar biraz diyor mücadele içine gireceksin. Öyle ha deyince hemen beden sağlığını, rahatsız olan arkadaşlarım için söylüyorum, beden sağlığını hemen kazanamazsın. Bunun için mücadele vereceksin. Ama korkma diyor, korkma bedenine güven. Göreceksin bu mücadelenin ardından gerçekten evrenin de seni tuttuğunu, şeytanı, mikrobu geride bıraktığını göreceksin sevgili yay diyor. Mücadeleni ver, ameliyat olman gerekiyorsa ol. Ne gerekiyorsa onu yap sağlığınla alakalı. Vücudunu sev, sağlığını sev, kendini sev. Sevdiğin zaman şeytan da mikropta gerilerde kalacak hiç merak etme diyor. Sevgili yay arkadaşıma burada size böyle bir mesaj veriyor yani doktorumuza gideceğiz sadece doktor yeterli değil sağlığımız için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Evet gelelim hayallerinize hayaller kuruyor benim sevgili yay arkadaşlarım ne yapmanız lazım merak etme düzenli bir şekilde sen hayallerini kur hayallerinin peşinden koş ailen de seni destekliyor evren de seni destekliyor hiç merak etme diyor başarıya gideceksin ikilemde kalma hayalin neyse isteğin neyse o doğrultuda ilerlersen evren tarafından gizemlerden söz eder azize sevgili arkadaşlarım yani evren sizi hedefinize mutluluğunuza hayalinize doğru getirecektir hiç merak etmeyin diyor sevgili yay arkadaşlarıma gelelim bir hedef belirlediniz sevgili yaylar iş hedefledin kariyer hedefledin veya farklı türlü hedeflerin amaçların var. Bakın burada. Bunlar için ne öneriyor sizlere? Canlı ol diyor. Sakın pes etme. Sakın karanlık düşünme. Küçük çaplı zaman zaman yoluna sıkıntılar çıkacaktır. Sakın boynunu yiyerek karamsarlığa kapılma. Simsiyah görüyorsunuz değil mi? Şu yıkılanları dikkate alma. Seninkiler kaderindekiler arkada kafayı kaldır. Canlı ol. evrenet Güzel enerjiler gönder sakın karamsar olma canlı olduğun süreçte yardım görmekten söz eder. Yardım göreceksin sevgili yay der. Umutlarına kavuşmak için hedefine ulaşmak için yardım göreceksin. Sen yeter ki canlı ol sakın karamsar olma diyor. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Hadi bakalım bunun da uyarısını verdi size. Gelelim ilişkilerde sadece evlilik demeyelim de belki de sevgilisiniz eksin küssün. Aa, çok güzel imparator içi eksin küssün evlesin bekarsın dolsun kulsun hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım bütün yaylar için ne öneriyor buradaki sıkıntılara veya sıkıntılar yolunuza çıktı şu an yok da bir iki ay sonra çıkacak ne yapman lazım İşte bu tek kelime tek kelime ne diyor nazik ol sakın kavga etme dengeyi kurmaya çalış nazik ol diyor sevgili yay arkadaşıma nazik olmazsan zaman zaman sıkıntılar yolunuza çıkabilir bu sıkıntıların karşısında nazik efendi gibi ya da hanım hanımcık partnerine yaklaşmazsan sorunların kökenine inmezsen hazırında kaybedersin diyor bakın gördünüz mü ters geldi kayıplardan söz eder tersi sevgili yay arkadaşları mümkün olduğunca denge kurmaya çalış partnerine karşı nazik olmaya çalış diyor şimdi düzeltebilirim bitti kayıplarla karşılaşmak istemiyorsan nazik nazik davrandığın süreçte ilişkilerde daha da şanslı yerlere doğru gidecekmişsin yani sakın kırıcı olma kavgacı olma mümkün olduğunca nazik yapıcı olmaya çalış diyor sevgili yay arkadaşlarıma şimdi iki yüzlülere karşı ne yapmanız lazımmış nasıl tavır takınacaksınız tarotum sizlere ne önerecek sevgili arkadaşlar dikkatli ol diyor tek kelime dikkatli ol öfke duyma içinden bil ama kovma kızma sadece dikkatli ol düzenini bozmalarına müsaade verme akım bozulmasın bu seni başarıya getirecek bu seni savaşta kazanmanı sağlayacak sadece dikkatli ol diyor akıllı hareket et dikkatli olursan hiçbir şey olmayacakmış sevgili yayı arkadaşlarım yani iki yüzlüler yalancı dolancılar siz dikkatli hareket ettiğinizde size bir şey yapamayacaklar hiç merak etmeyin gelelim alımlardaki veya miras gibi Mal paylaşımları, hakkınız olan size geldi veya gelmek üzere sıkıntılar var. Bu durumlarda ne yapmanız lazım? Korku yok, endişe yok, İkilemde sakın kalma diyor. Ispat, ispatla kendini göster. Hakkın olduğunu göster. Kendin için mücadele et. İşte bu benim hakkım diyerek kendini gösterirsen... Aile de seni destekler hayal kırıklığı yaşamazsın evren de sana destek edip yardım verecektir destek verecek sana evren yardım verecekmiş korkma diyor kendini ispatlamak için hakkın olanı almak için mücadele et kendini göster sevgili yay bunun önerisi sizlere geliyor mesaj budur tamam ondan sonra göreceksin yardımı göreceksin evrenden gelen desteği artık bu kalmadı bu iş bitecek diyor hadi bakalım merkeziniz için ne mesaj veriyor merkezde sıkıntı görülmüyor çok güzel bu sıkıntının bir daha sizlere uğramaması için ne yapmanız lazım pişmanlık yok hayal kırıklığı yok çünkü zaman zaman küçük çaplı mutlaka bir esinti yanımızdan geçecektir sevgili yay arkadaşım bununla alakalı öyle önümüzde bir kaç şey devrildi diye sakın pişmanlık ne bileyim karamsarlık, melankolü durumlarımız yok. Eşiniz ve siz, anne baba, kardeş fark etmiyor. Arkada duruyorlar, arkanızda destekçiler var, korku yok. Karamsarlık yok. Hadi bakalım İşte bu, doğuş var. İçsel olarak sorgulayacağız kendimizi, aile içinde sorgulayacağız. Fırsatlar yakalayacağız. Daha da güzel yerlere gidebilmek için, daha da mutlulukları kendimize çekmek için, aile içi, Bakın gördünüz mü sevgili arkadaşlarım içsel olarak diyor hata nerede ben mi hatalıyım çocuğum mu hatalı eşim mi hatalı partner mi hatalı kim nerede hata yaptı gibi kendini sorgularsan içsel mahkeme kurarsan doğruyu bulursan çok mutluluk için fırsatlar yakalayacakmışsın sevgili yay arkadaşım hadi bakalım sizlere bu mesajlar verildi meleğim ne diyor bununla beraber bilgelik diyor bakın bilgelik içindeki bilgeyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyormuş sevgili yay hadi bakalım sevgili yay arkadaşlarımızın kaderinde en çok ağırlıkta olan şeyler neyse bunları gösterdi taşlarım kartlarım da mesajları da verdi sizlere gereken ne yapmanız gerektiği konusunda Hadi bakalım bu doğrultuda hareket ederseniz mutluluklar, fırsatlar sizlerle sevgili Yay arkadaşlarım içinde tabii ki ben de dahil olmak üzere. Evet şimdi sıra kimdeymiş Yaydan sonra oğlaklar sevgili oğlak arkadaşlarım için bir de onlar için şöyle bakalım kaderlerinde en çok ne meydana gelecekmiş bunları severe karıştıralım arkadaşlar. Evet Yay arkadaşlarım için. Bir avuç alacağım bakalım. En çok kaderlerimiz zaten yıllık bu. Yılda bir kez bunu yapmak lazım. Aslında çayda yapacaktım ama sevgili arkadaşlar buraya kısmetmiş. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir toplayalım önce ne olduğunu bulalım sevgili arkadaşlarım. Karanlık taşlar gelmesi olmaz. Gelecek illaki gelecek. Dört dörtlük yaşantı yok. Sevgili yaylardan geçtik. Oğlaklarıma benim. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Evet. Şöyle alalım. Güzel. Umutlar yerinde sizde. Umutlar güzel. Umutlarınız, hayalleriniz güzel. Çok güzel. Şöyle bırakalım o. iki yüzlü. Biraz merkezde sıkıntı çıktı. Olsun. O kadarcık olur. Bu da sizi korkutmasın tabii ki de. Şimdi sevgili oğlak arkadaşlarımın tabi kişi özel değildir bu sevgili arkadaşlar burç oğlak burcunun 2020 yılının genelinde hayatındaki ağırlık azınlık çoğunluk gördüğünüz gibi merkezde sıkıntılar var yok değil birazdan zaten tarotum sizlere gereken mesajları verecektir merkezde küçük çaplı sıkıntılarımız var günlük sıkıntılar bunlar bunları saymayalım hayaller gani, gani sizlerde çok güzel 3 tane birden geldi Sevgili oğlaklar hayalleriniz her neyse güzel baya bir hayaller kuracaksınız. Hayallerinizin peşinden koşacaksınız. Gelelim sağlık olarak iyi iki taş geçersiz sevgili arkadaşlar. Çünkü sağlık taşı hastalık taşı içinde çok olduğu halde iki tane gelmesi geçersizdir. Ama bu demek değil ki dört dörtlük sağlığımız var mı? Tabii ki de yok. Nedir? Küçük çaplı rahatsızlıklarımız baş gösterebilir o da geçersizdir sevgili arkadaşlarım. Hani en azından böyle Allah korusun. Dilim varmıyor söyleme Öyle kansermiş, ölmüş gibi şeyler sizden uzak olacak. Enerjik olacaksınız. Sağlığınız da güzel. hedefte belirlenmiş, umutlar da yerinde. Çizgiyi çizmişsiniz. Umutlarınıza doğru gitmeye çalışacaksınız. Hayal ile kurduğunuz hayallerle sevgili Oğlaklar, umutlarınız eşte yerde. Ne kadar güzel. Hayali kuruyorsun. Hedefi belirliyorsun 3'te 3 üç. bu da çok güzel bu da çok ilginç gelelim aşk hayatınıza aşk hayatında biraz evet azınlık ama çok azınlık geldi sıkıntılar azınlık geldi sevgili arkadaşlarım çünkü karanlık yüzlü evlilik taşları ilişki taşları 100 kişiden 20'sinde sıkıntı var o sıkıntıları atlatmanız için de yine Tarut'un sizlere gereken mesajı verecektir sevgili Oğlaklar onun dışında oo, süper evlilikler ilişkiler tanışmalar harika temiz taşlar iki yüzlüler biraz artışta yalancılar sizi mutsuzluğa itecek olan gereksizler öyle diyorum ben bunların hiç gereği yok sevgili arkadaşlarım ama velakin su uyuyor düşman uyumuyor değil mi mutlaka bunlar bizim hayatımızda baş gösteriyor kimin ne olduğu belirsiz. Onlara karşı da ne yapmanız gerektiği konusunda da yine tarotum gerekeni söyleyecek size. Gelelim alımlarınıza. Alımlar iyi, fena değil. Hani çok fazla gelmedi ama fena değil. Sıkıntıya gelince alım derken gayrimenkul alımı, ev eşyası, zinet alımı, ev, araba gibi, dükkan gibi, iş kurma gibi alım. Kendinize alımlarda sevgili arkadaşlarım. 100 oğlaktan 20'sinde baya bir sıkıntı görülüyor. Nedir bu sıkıntı? Kredi sıkıntısı olabilir. Nedir bu sıkıntı? Miras sıkıntısı olabilir. Çünkü gayrimenkulden ben burada söz ediyorum. Mahkemelisinizdir. Karşınızdaki pay alacağınız kişiler sizlere bunları vermek istemeyebilir. Direnirler karşınızda. Sizi sıkıntıya itebilirler. Bunlar bizim hayatımızda yaşanılan şeyler sevgili oğlak arkadaşlarım. Onun da yine mesajını sizlere tarotum verecek. Ne yapmanız gerektiği konusunda buyrun. Nasıl da üzüyorlar sizi. Benim dürüst güzeli oğlakçıklarımı nasıl üzüyorlar? Bakın. Durun siz durun. Şimdi ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uyarı verecek. Hadi bakalım. Öyle her şey bitmedi. Şimdi önce merkezden bir başlayalım. Merkezdeki sıkıntıları dağıtmak için, atmak için evimizde... Hanemize mutluluğu getirmek için tarot size ne öneriyor? Şeytana uyma diyor. Şeytana uyma, kavga yapma çok güzel geldi. Sevgili oğlaklar zaten sizin kartınızdır. Sakın diyor şeytana uyma. Kavga yok, şiddete başvurma. Aile içindeki sıkıntıları atmak istiyorsan denge kur. Lütfen nazik ol. Bayansan hanım hanımcık tatlı dilli. Baysan efendi ol, nazik davran, sakın şiddete, kötü söze başvurma diyor. Bunlar olmadığı takdirde bakın güzellikler, sürpriz mutluluklar hanenizi bulacakmış sevgili oğlaklar. Sıkıntıları böyle atlatacakmışsın tamam Hadi bakalım. Gelelim hayallere. Kurduğunuz hayaller karşısında. 2020 yılında Tarot'um size... Ne mesaj verecek? Ne yapmanız lazım? Hayali kuruyoruz ama ne yapmamız lazım? Üzüntü yok diyor. Sakın üzüntü yapma. Ben bu gece hayal kurdum diye hemen yarın o hayale ben kavuşamam diyor. Ben söylüyorum. Tarotum söylüyor. Öyle hemen üzüntü yapma. Hayaller bu. Kurmaya devam et diyor. Sevgili oğlak arkadaşıma. İşte bu. Kurmaya devam edersen. Pes etmezsen. Pes edersen mahrum kalırsın. Pes etmezsen üzüntü duymayacaksın evrene güzel enerji gönderirsen evren kaderden söz eder imparatoriçe evren kaderindeki hayal ettiğin sana gelecek hiç merak etme sabırlı ol öyle hemen iki ayda üç ayda hayaller olmaz diyor sabırla akılla enerjiyle hayallerini kendine çek oğlak diyor bakın çok güzel imparator içe geldi tamam mı tamam bunu yapman lazımmış asla karamsar olmayacaksın az önceki üzüntüyü gördün değil mi o sakın onu yapmıyorsun umutlu olacaksın gelelim sağlığa herhangi bir sağlık rahatsızlığınız olduğunda ne yapmanız lazımmış sahipleneceksin korku duymayacaksın ikilemde kalmayacaksın Sevgili oğlak arkadaşım ne yapacaksın sahipleneceksin hemen doktora gideceksin kendine destek vereceksin vücuduna destek vereceksin kendini desteklersen vücudunu sahiplenirsen evrende sana mucizevi sağlığı gönderecek bundan hiç kuşkun olmasın korku yok ikilemde kalmıyorsun endişe etmeyeceksin tamam mı hemen doktoruna başvuruyorsun gereken neyse sağlığınla alakalı bunlar yapılacak zaten sağlık iyi geldi sizde. Çok öyle ağır bir rahatsızlık gelmedi. Çok şükür. Benim güzel da şimdi bir işi hedefledin. Hedefin var, hayalin, hayaller burada zaten ama bir hedef belirledin. Bir amaç belirledin. Kariyer yolundasın veya bir üst kademeye çıkacaksın. Bir hedef ya. Artık bu hedef ne hedefi ise hedefiniz için ne yapmanız lazım? Sevgili arkadaşlarım sakın diyor öyle hemen eline geçmeyebilir kaybettim deme diyor kendini kayıpta hissetme sakın kayıptan söz eder bu kartımız sakın kendini kayıpta hissetme başarı daha sonra gelecek sen yeter ki pes etme der sevgili oğlak arkadaşıma hemen olmayabilir sevgili arkadaşım ama akıllı olursan cesur olursan hedefinin yolunda cesur bir şekilde ilerlersen kara kediyi İkiyüzlüleri umursamadan, köstekçileri umursamadan hedefinin elinden tutup sıkı sıkı yoluna devam edersen dileğin de kabul oldu diyor. Hedefin de kabul oldu. O hedef senin olacak diyor. Sevgili oğlaklarıma benim. Tamam. Zaten dileğiniz kabul olmuş. Hedefe ulaşacaksın güzel kardeşim. Tamam mı? Sakın. Öyle 3-5 günde olmuyor bunlar. Biraz mücadele istiyor. O mücadele içerisinde de kendini kayıp da hissetme sakın. Gelen gelecek. Cesur ol. Akıllı ol. Güven. Önce kendine sonra evrene Allah'a güveneceksin. Hedefin senin olacak. Hiç merak etme. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi ilişkilerde evli veya sevgili. Yalnız veya bekar. Hiç fark etmiyor. Hepiniz için de dahil. Sıkıntı sorun meydana geldiğinde. Çünkü... Sıkıntılar var ama azınlık. Merak etmeyin sevgili oğlaklar. Ne yapmanız lazımmış? Nasıl tepki göstereceksin? İşte bu değişim diyor. Değiş. Değiş. Bekliyorsun bak diyor. Sakın beklersen karşı taraf sana gelmez. Ama her şey de bitmedi. Böyle bekleme. Zaman zaman sorunlar baş gösterebilir. Anlaşmazlıklar ortaya girebilir. Ya da partner bir an için... Kafası atar dili yanlış söyleyebilir kötü şeylere dili gidebilir bir anda öfkelenebilir silip atma bak burada diyor bekliyorsun partner sana gelmiyorsa beklemeyi bırak her şey bitmedi diyor buradaki kartımız sevgili oğlaklarıma dürüst oğlaklarıma benim bir anda değiş değiş ki formüller yarat bir şeyler bul güzellikleri çek der güzellikleri çek kendine yani partnerinizi çekin sevdiğiniz insanları çekin bunları yaptığın takdirde mutluluk güzellik güvenli ilişkiler güvenli evlilik aman Allah'ım zengin ortam bolluk bereket evliliğinize veya ilişkilerinize yansıyacakmış. Yani değişeceksin atağa geçeceksin sorun nerede kaynağına ineceksin tek kelime karşı tarafı böyle beklemeyeceksin karşı tarafı kendine çekmeye çalışacaksın. Veya istemiyorsan hayatından atacaksın. Doğru kişiyi kendine çekmeye çalışacaksın. Sevgili oğlak arkadaşım. İlişkilerde sizlere bu öneriliyor. Böyle beklemekle bir yere varılmaz. Evet onu da anladık. Şimdi gelelim iki yüzlü, yalancı, dolancı. Bizlere mutsuzluğa iten yaramazlar diyelim. Yaramazlar. Hmm. Hiç çekmeye gerek kalmadan bakın. Yaramazlara ne yapıyoruz? Sırtımızı dönüyoruz. Şimdi tabi tarotum ne söyleyecek bakacağız. Ne yapmanız lazım? Yık gitsin diyor. Öylesi size lazım değil. Aynen ben her zaman derim. Yık gitsin. Bana öylesi lazım değil. Öylesi benim hayatımda olacaksa olmasın daha iyi. Ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım? Yenilenmektir bakın bu. Yık derken karşı tarafı boğazlayamayız. Değiştiremeyiz de. Öyle gelmiş öyle giderler hem onları yıkıyorsunuz hayatınızdan defleyeceksiniz hem de ne yapıyorsunuz kendiniz yenileneceksiniz ama şöyle de bir şey var bir komşuyu hayatımızdan atamayız değil mi bir akrabamızı hayatımızdan atamayız ne yapacağız yenileneceğiz hayatımızda olmak zorundalarsa bazı iki yüzlüler, onlarla uzlaşmaya çalışacağız bir şeyleri yıkıp yenilenerek düşmanı dize getirmekten söz eder bakın düşmanı dize getireceksiniz tamam yıkacaksın atamaz mıyız kim demiş onu atamayız diye hani bazen öyle söyleriz ya öyle de bir atarız ki ya bu benim için zararlıysa ben bu insanı hayatımda niye tutayım ki atacaksın atacaksın arkadaşım atacaksın baban da olsa atacaksın hayatından zararlı çok zararlı örneğin tabi affınıza sığınıyorum sevgili oğlaklarım onlar beni bilirler yıkıyorsun bağları koparacaksın düşmanı dize getireceksin tek kelime tamam yenileneceksin nasıl yapacaksın bunu atağa geçerek tez canlı bir şekilde atağa geçeceksin biraz da tabi ki öfke de var burada yeter be sizin yaptıklarınız dercesine sorunlara çözüm bulacaksın sorunlara çözüm bularak karşı tarafın planlarını yıkıyorsun... onları dize getireceksin... düşmanı dize getirmektir... sevgili oğlak arkadaşlarım... böyle bir mesaj verilmiştir sizlere... şimdi alımlardaki... sıkıntılar, miras sıkıntıları... kredi sıkıntıları... bunlar karşısında... ne yapmanız lazım... öneri neymiş, mesaj neymiş... hadi bakalım... Hmm, sürprizler gelebilir... ama diyor burada kartımız... bakın buradaki zat... Bir şeyler sıkı sıkı tutuyor. Pes etme diyor. Hakkın neyse onu almak için mücadele et. Sıkı sıkı tut. Pes etme. Korkma kaçma. Sıkı sıkı tut. Sıkı sıkı tutarsan bu seni başarıya getirecek diyor. Hakkın olanı alacaksın sevgili oğlaklar diyor. Buradaki mesajlar. Korku yok işte bu. Korkmayacaksın. ikilemde kalma sakın korkma ondan sonrasında buyurun uzlaşma huzur gelecek diyor sıkıntıları atacaksın düşmanlarının çünkü farkındasın sevgili oğlaklar alımlarda gayrimenkullerde kimler size bir şey vermek istemiyor kimler bir şeyler olmanızı istemiyor bir şey sahibi olmanı istemiyor bunların bilincindesin içsel huzuru yakalayacaksın uzlaşmaya varacaksın korku yok sen hakkının peşinden koş Gereken seni bulacakmış Tamam sevgili arkadaşlarım Sakın diyor ikilemde kalma Acaba pesetsen mi etmesen mi Pes etmiyorsun Hakkın neyse onun için Mücadele edeceksin huzuru bulacaksın Başarıyı bulacaksın Gördüğün gibi uzlaşma Sizleri bekliyor Sevgili oğlaklar bu şekil Hareket etmen lazımmış Kabuğunu kır diyor melekler Sevgili oğlak arkadaşlarımı kır kabuğunu korkma kır. Olduğun kişi ol hem kendini hem dünyaya karşı artık kendin olma vaktin geldi ve hakkını arayacaksın. Hadi bakalım sevgili oğlaklar evet yay arkadaşlarımla oğlak arkadaşlarımın 2020 yılında o genelde 12 aylık süreçte kaderlerinde en çok neler oluşacak gördüğünüz gibi taşlarım gerekeni gösterdi mesajlar da verildi sevgili arkadaşlarım bu doğrultuda hareket ettiğinizden her şey sizden yanadır benden söylemesi İmparatoru çeyle imparator aynı anda sizlere geldi ben ne diyeyim evet sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldi kapamadan öncesinde sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum 12 tane aşk mesajı çaylarımı yayınladım buyurun efendim linkler videolarımın altında mevcuttadır oraya tıkladığınızdan kanalıma ulaştınız demektir sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum tekrar yeni yılınızı kutluyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın kocaman da öpüyorum hadi bye